Selam başak arkadaşlarım bereketli başaklar Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili başaklar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlarım sizler için aralık ayı genel yorum yapacağım zaten belli gördüğünüz gibi kahvem tarotum ve melek kartım diyerek şöyle bir çıkıp gideceğim karşınızdan öncesinde Tabii ki tanıtım yapmak durumundayım Bunlar aralık yorumları daha sonra yıllıklar da gelecek sevgili arkadaşlar. 2020'nin yıllıkları gelecek, karşınızda olacak inşallah. Şöyle güzel bir 2020 geçirmeniz dileğiyle diyorum şimdiden. Sevgili arkadaşlarım, aşk hayatınızın da aylığı, aralık ayı, yıllıkı bunun ardından hemen yüklenilecek sevgili arkadaşlarım. Sevgili Başak arkadaşlarım sizleri falan Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Bilmeyen arkadaşlarım için aboneliğe bekliyorum. Buraya da bekliyorum. Benim oldum her yere bekliyorum. Sevgili Başak arkadaşlarım başımın üstünde yeriniz var. Buyurun gelin arkadaşlarım. Evet bereketli başaklarımızın Aralık ayında bakayım hayatında neler ceryan edecekmiş. Bekletmeyi sevmiyorum arkadaşlar peçeti çok iyi. Bandır çekiver. Buyurun. Sanırım her şey birbirine girmiş aman Allah'ım ama kötü değil bakacağız şimdi bakacağız çünkü dört dörtlük ne iyi var ne de kötü değil mi sevgili başaklar hadi bakalım. Hmm, tombul bir kuşunuz artık o kadar birikmiş ki hemen geldi gelecek merak etmeyin özellikle de hmm, harfler biraz küçük çıkmış kesinlikle aşk hayatıyla alakalı bu sevgili başak arkadaşlarım geldi gelecek merak etmeyin murada doğru gidecek. Bazı tabi hepiniz değil yüzdeler var burada sevgili arkadaşlarım özellikle de adında A harfi olan arkadaşlarım ardından L harfi olanlar İ harfi olanlar ön planda görülüyor şu an için aşk hayatında karşılıklı anlaşmalar çok çıkmış sizde aşk hayatınızda adında C harfi olanlar sizler de Başak Burcu'nun C'leri sizler de aynı şekliyle güzel tertemiz haberler alacaksınız benim zaten gözüme ilk takılan neyse ben oradan giriş yapıyorum benim için fark etmiyor sevgili arkadaşlar şöyle bir bakalım hmm. baya bir karmaşalar çıkmış karman karışık ama olsun yani günlük işleriniz hayatınız her şeyiniz süper gidiyor adında M harfi olan sevgili başaklar Adında M harfi olan sevgili başak arkadaşlarım şöyle söyleyeyim ya şimdi tabi bütün M'ler mi elbette de değil Yalnız işte bunun yüzdeleri var Sevgili arkadaşlarım adında M harfi olan başak arkadaşlarım biraz böyle hafiften ikilemde kalmışlar Yani ikilemde derken iki kişi arasında kalmışlar Karşı tarafında daha çok adında T harfi var ikilemde kaldığımız kişilerden birinin adında T harfi var seçimini yapmışsın ama bir yerde de aklın kalbinin bir köşesi de karşı tarafta ama aranızda da engeller görülüyor sizin o kişi de nasıl diyeyim size dönmeyecek size o kişi size dönmeyecek o kişi size dönmeyecek o iki kişi arasında kalmışsın ya M harfi seçimini yapmışsın tamam aklının kalbinin bir köşesi o insanda kalmış ama o kişi de sana dönmeyecek o kişinin yolunda başka biri var o kişiyi de başka biri istiyor o insanla olacak ve aralarında da imza çıkmış imza evlenecekler ondan onun kaderinde başka biri var merak etme ikilemde kalmana gerek yok tamam mı küçük ağaçlarınız çıkmış canlar sizin çok hoş çıkmış bunlar ya valla bir çok Başak Burcu arkadaşım muradına doğru gidiyor küçük çaplı ama özellikle de adında E harfi olanlar daha şanslı çıkmış Başak Burcu'nun E harfleri Sizler daha şanslı çıkmışsınız burada Aralık ayı yorumudur bu yorumu T harfi olanlar sizin de ramak kalmış sıkıntınızın bitmesini hemen yan tarafınızda aslan belirmiş merak etmeyin adında yine M harfi olan N harfi olan Z harfi K harfi Ç harfi olan arkadaşlarım sizler de güzel yere doğru gideceksiniz murada doğru gideceksiniz hemen size doğru küçük bir deve boyun uzatmış kuşunuz havalanmış iki şeyin arasında kalmış ama size gelecek o bu harfteki arkadaşlarıma gelecek murada gideceksiniz yalnız biraz ağırdan olacak bu murat ağırdan olacak ondan sonra çok temiz yere doğru sizlerde gideceksiniz Böyle bir anda paldır küldür olmayacak haberiniz olsun yolunuz açılmış bu harfteki arkadaşlarım şöyle söyleyeyim şimdi çok küçük küçük Ağaçlarınız çıkmış. Ağaçlar çok güzeldir sevgili arkadaşlarım. Murat'tan bize söz eder. Sıkıntı içinde olan harflerin hangisini sayayım? Sıkıntı içinde olan Başak Burcu arkadaşlarım var. Merak etmeyin sevgili arkadaşlar. Yolunuz açılmış bakın. Gördünüz bu uzun bir şekilde yolunuz bir şekilde açılıyor. Hiç merak etmeyin. O karanlığın içinde yollar açılmış. Şimdi sizin iş hayatınızda ala vera dalavera görülüyor burada. Sevgili arkadaşlar sizin işiniz bozmaya çalışanlar ne bileyim yanlış anlaşılmasın gel bana kefil ol diyebilirler vesaire gibi böyle bir yalanlar dolanlar illagaller görülüyor burada karmaşa çıkmış. Sevgili arkadaşlarım benim Başak Burcu arkadaşlarım bu oyuna gelmeyecekler gelmeyecekler son derece dikkatlisiniz sevgili arkadaşlar bundan dolayı biraz uyanık olun dikkatli davranırsanız kötü duruma düşmeyeceksiniz baya bir dalavera görülüyor iş hayatınızda. Hmm, evet yapmayın bunu bunu yapmayın ben size şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar oh, 2020'nin ikinci ayından sonra küçük küçük size şanslar gülmeye başlayacak Çünkü ağaçlarınız o kadar küçük çıkmış ki adında E harfi olan N harfi H harfi olanlar hemen yan taraftaki çıkan arkadaşlarım iş hayatınızda iş hayatında bu kariyerde güzel yere doğru sizler de gideceksiniz yolunuz açılmış benden söylemesi yani harfiniz hala ters bir vaziyette şu anda ama yolunuz açılmış merak etmeyin Siz de feraha doğru gideceksiniz çok kuşlarınız çıkmış bazıları sıkıntılı beklentiler biraz sıkıntılı sizde diyeceksiniz ki, ya Şengül bu işte Aralık ayı içerisinde bizim beklentimiz gerçekleşecek Pek gerçekleşeceği benzemiyor eğri oturacağız doğruyu konuşacağız biraz sıkıntılı biraz da önleri kısıtlı çıkmış karanlıkta ama 2020 güzel gelecek sizlere yavaş yavaş 2020 güzel gelecek enerjilerinize değişimler var Hani her an renk değiştirebilirsiniz sürprizler var bedenen ruhen aklınızla fikrinizle görüşlerinizle baya bir değişimler sizleri bekliyor sağlık kötü çıkmamış mücadele vereceksiniz sağlığınızı yitirmemek için mücadele içinde çıkmış burada sevgili başak arkadaşlarım ardından da canlılık sizi bekliyor benden söylemesi ama gelelim sizin aylık bütçeye burada ağlayan benim bazı başak arkadaşlarım var şimdi aralık yorumu ya bu biz nereye gidiyoruz Yeni yıla doğru gidiyoruz değil mi? O yeni yıl haftasında baya bir masraf çıkmış sizde sevgili Başak arkadaşlarım. Biraz böyle küçük çaplı üzüntü, küçük çaplı bir hayal kırıklığı var bütçemizde haberiniz olsun. Yeni yıla giriyoruz ve bir gece içinde yer mi aşkına? Dünyanın masrafını yapmaya değmez. Sevgili Başak arkadaşlarım lütfen bütçeye biraz dikkat edelim. Bütçem neyse ona göre adım atmak durumundayım. Ondan sonra hayal kırıklığı üzüntü işte bunu yapmamak lazım yapmamak lazım onun dışında güzel her şey güzel anlaş ortak anlaşmalarınız çok çıkmış sevgili arkadaşlar evliler iyi güzel fena diye taşınmalarınız çok fazla ya da yılbaşı kutlamalarına gidiyorsunuz el ele çok çıkmışsınız sevgili arkadaşlarım sevgililerde bir canlılık eksilerinize gelince eksileriniz zaman Allah'ım korku içinde karşı tarafı kaybetmek istemiyor Karşı tarafı kaybetmek istemiyorsun da ah benim sevgili Başak arkadaşım tabii hepinize söylemiyorum bazılarınız çıkmış burada kaybetmek istemiyorsun da o karşı tarafta da, ben daha hata yapmak istemiyorum diyor ben artık hata yapmayacağım diyor pek barışa sıcak bakmıyor yani nasıl diyeyim öyle yüzde 60'ı biraz fazlalıkta sıcak bakmıyorlar en azından Aralık ayı içerisinde eksler böyle bir şey çıkmış canlar platonikler sizler iyi görülüyorsunuz ortak anlaşmalarınız var bekarlar sizler de iyi görünüyorsunuz Oh, kısmetler vur patlasın çal oynasınlar maceraya atılmalar onlar da süper çıkmış evliler sizler de iyisiniz aranızda kırgınlık küslük falan varsa karı koca arasında barışlar geliyor ya siz karşı tarafa uzatacaksınız ya karşı taraf size çok güzel sevgili başaklar güzel güzel çıkmış ne yapıyoruz sıkıntı yapmıyoruz merkezimizdeki önce merkezdeki sıkıntılar atacağız değil mi şimdi şu küçük gördüğünüz halka bizim bu iç dünyamızdır ya iç dünyam ya da hane için evim özelim şu dışarıdan gelecek olanlar olumlu ya da olumsuz hayatımıza etkiler sevgili maşak arkadaşlarım güzel yani yüzde 85 diyebilirim Dok tam 90 demeyeyim de yüzde 80 85 civarı Güzel çıktı dışarıdan gelecek etkenler bakın tertemiz tertemiz hafif çaplı şurada yan tarafta sıkıntınız var bir de olumsuz düşünmüyoruz iş hayatımızda sıkıntılarımız var yok değil var biraz alavira dalavira gibi yalan dolanlar çıktı sevgili arkadaşlar bunlara dikkat ediyoruz öyle yolumuza yok köstekçi çıktı yok ay başını ben getiremiyorum gibi ne olursa olsun her halimize şükredeceğiz Önce olumlu düşüneceğiz. Pozitif olacağız. Tek kelime. Çıkmadık candan umut kesilmez demişler. Şu sıkıntıyı içimizden atacağız. Bu sıkıntı aslında bakıldığında geçmişe dayalı sıkıntılar bunlar. Ama gidiyor merak etmeyin. Tertemiz küçük de olsa iç dünyamızda bir umutlar yeşeriyor bakın. Bunlar gidiyor. 1, 2, 3, üç kişi bakın. 3 aile ters dönmüş bir vaziyette tepe taklak. Neymiş bu? Sıkıntı anlaşmazlık, kalp kırgınlıkları, maddi manevi sıkıntılar. O da gidecek. Çünkü alt kısmınız aydınlanıyor. Beynimiz yenilenecek sevgili Başaklar. Beynimiz yenileniyor mu? Yan taraftaki sıkıntıları atacağız. Özellikle de bu sıkıntıyı çok yoğun duyan sevgili Başak arkadaşlarımdan şey harfleri. Şey harfleri siz de bakın yavaş yavaş aydınlanacaksınız. Biraz geçmişe dayalı sıkıntılar bunlar. Ama iş hayatınızla alakalı ama ailede, aile büyükleriyle olan sıkıntılarınız ama hakkınızı tam alamadınız. Ama aşk hayatınızda sıkıntılar özellikle şey harfindeki olan sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Sizin şey harfiniz 7 ile birleşmiş ama şansa doğru gideceksin biraz sabret. Şansa gideceksin haberin olsun. Hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Y harfi arkadaşım ters düşünme. F harfi. Sen tamam düzene almışsın. Düzele, düzelmişsin yani. Bir şeyleri anlamaya çalışmışsın. Biraz Y harfindeki arkadaşlarımız umutsuzluğa kapılmışlar. Lütfen olumlu düşüneceğiz. Olumsuzluk yok. Çok barışlarınız da çıkmış burada. Yanı sırada kısmetler de var. Şansları da kendinize çekiyorsunuz. Kariyerde de süper yere doğru gideceksiniz sevgili Başak burcunun güzelleri. Hiç merak etmeyin. Kadersel değişim gelecek size. Kadersel bakın. Kadersel kader yapıyor bunu. Şengül yapamaz. Başkası yapamaz. Kadersel değişimler gelecek. Ve bazı başak burcu arkadaşlarım da kendileri bir şeyleri değiştirecekler. Bir şeye kabullenip kendi değiştirecek. Evet ben bununla mutsuzum. Bu beni mutsuz yapıyor. Ben bunu atacağım hayatımdan. Veya ben bunu kendimden uzaklaştıracağım gibi duyguya kapılacak. Yirmisi, yüzde yirmisi de bunu yapacak. Kendi imkanlarıyla bir şeyleri değiştirecek. %80'inize de böyle bir güzellikler geliyor hayatınıza sevgili Başak Burcu arkadaşlarım güzel fena değil fena değil en azından Aralık ayı içinde daha sonra yıllığa bakacağız çünkü bunu yapmamız lazım mahrum olmayacağız hayatın güzelliklerinden beden sağlığımızdan ekmeğimizden aşımızdan işimizden aşkımızdan mahrum olmamak için yapacağız bunları Tamam karamsarlık yok karamsar olduğumuz an evren bizi mahrum bırakır sevgili arkadaşlarım ah benim bereketli başaklarım bunları yapmıyoruz tamam mı Evet bakın iş hayatınızda burada çok ala vera dalavara çıktı canlar ortak nokta anlaşmalarınız var Bunlara lütfen dikkat edelim ardından yolunuza savaşlar çıkabilir bakın tahriplerden arınmak savaşmak demektir kartımız. Ortaklarınıza patron da olabilir her an her şey olabilir iş arkadaşlarınıza beraber çalıştığınız kişilere karşı dikkatli olun. Kandırılmayın ayağınıza çember takmasınlar ayak takmasınlar sevgili arkadaşlarım. Çünkü görüyorsunuz burada kişi sizinle o biçim anlaşıyor hadi şerefe diyor bakın değil mi oh hadi şerefe diyor tokuşturuyorsunuz biraz kafa duman olduktan sonra örneğin biraz da böyle değil mi böyle konuşalım sevgili arkadaşlar ardından ne yapıyorlar arkalarını sıkışınca dönüveriyorlar işte bunlar bir örnek arkasını döndü gitti e burada kadeh tokuşturuyorsunuz oldu arkadaşım tamam biz bu işi yaparız diyorsun değil mi? Onu diyorsun. İmzalar atılıyor. Ondan sonra benim sevgili başağımı dolandırıyorsun, kandırıyorsun mesela yani. burada da arkasını dönü veriyorlar. İşte bunlar örnek sevgili arkadaşlarım dikkatli oluyoruz iş hayatınızda. Ben sizlere dikkat veriyorum. Çünkü mücadele etmeniz lazım. Çiyanlar var. Buyurun. Ben bunlara çiyan diyorum. Yılan yağmurları aşk hayatınız destekler var barışlar var evliliği evlenen evlenir evlenmeye maceraya atılır bekarlarda çok macera çıkmış canlar Çünkü arayış içindeler artık yeter diyorlar buyurun geldi macera macera arayacaksınız tam yılbaşı arifesinde öyle derler bizde sevgili bekarlar veya evliler fark etmez evliler içinde evini yuvasını seven insanlarsınız sevgili arkadaşlarım platonikler sizler de aynı güzel aşk hayatınız fena değil güzel evet biraz aşk hayatında olan sıkıntılardan örneğin iş hayatında olan sıkıntılardan özelimizdeki sıkıntılardan dolayı zaman zaman ben de içinde dahil olmak üzere dengemiz kayabilir sevgili arkadaşlarım sevgili başak arkadaşlarım ne yapıyoruz psikolojimiz de bozulsa elimiz kolumuz da ağrısa başımız da ağrısa tansiyonumuz da düşse neremizde ne rahatsızlık varsa bunu kabulleniyoruz kabul ediyorum evet ben rahatsızım ben hastayım benim şu rahatsızlığım var diyerek gidiyoruz doktora işte ona şengül bir şey yapamıyor hekimlerimize başvuruyoruz hekimlerimiz ne öneriyorsa onların önerisini kabulleneceğiz kabullenmek demektir kendimizle barışıyoruz ondan sonra sağlıkta iktidar yapacağız sevgili arkadaşlarım sevgili başak arkadaşlarım tamam o da güzel çıktı Canlar biraz aylık bütçenize dikkat edin. Yılbaşı arifesinde lütfen bütçeyi sarsmayın. Biraz üzüntü çıktı burada haberiniz olsun. Meditasyon yap diyor. Sevgili meleklerim başak arkadaşlarıma öyle hemen bir anda atlama yapmayın. Meditasyon yapın diyor. Lütfen kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacakmış. Lütfen pozitif olalım iyi düşünelim iyi şeylerle karşılaşalım sevgili bereketli başaklarım benim onlar başkadır Onlar çok başkadır Onlar bize ekmek veriyorlar değil mi canlar Hadi bakalım Evet sevgili arkadaşlarım bu açılımımızda sonlandırdık açılımı kapatmadan öncesinde tekrarında sizleri Aralık ayında yükleyeceğim yıllıklarda yüklenilecek sevgili arkadaşlarım bu açılımından sonrasında çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum bilmeyen arkadaşlarım aboneliğe bekliyorum Buraya da bekliyorum. Her yere benim olduğum her yeri sizleri bekliyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Dilimiz her şey söyleyebilir. Dilin kemiği yok demişler. Efendim ben de içinde dahil olmak üzere sevgili arkadaşlarım. Sürçeli insan ettimse affola. Affınıza sığınıyorum. Güzel insanlar ben zaman zaman espri yaparım. Mizat yönü tavan yapmış biriyim. Konuşurum öyle derim böyle derim. Tekrarında affınıza sığını veririm. Bu iş budur değil mi? Bir sonraki açılımlarımda Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun. Hoşçakalın bereketli başaklar. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.